harken güneş ardında tepelerin geldi veda zamanı teletabilirin hoşça Hoşçakalın Hoşçakalın Hoşçakalın hoşça kalın hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.